Dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, i̇ki haftalık bir aydan sonra tekrardan sizlerleyim bugün. <gülüyor> Artık resmi bir şekilde gelenek haline getirdiğim aylık favorilerimi bugün sizlerle paylaşacağım. Bu ay Mayıs'tı. Mayıs benim için çok kalabalık bir aydı. Çok gerçekten. Hem finallerim vardı hem Eurovision izledim. Kalabalık bir aydı ve çok da favorilerim var. O yüzden çok da lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet şimdi Mayıs ayındaki favori dizilerimden başlamak istiyorum. Bu ay iki tane dizi var. Bir tanesi zaten reality... Bir tanesi yarışma programı yani en azından öyle diyeyim. İlki Weird City diye bir tane YouTube orijinal dizisi. Burada benim ilk ilgimi çeken şey bir bölümünde Dylan O'Brien'in oynamış olması. Neyse işte çok değişik bir diziydi. Şöyle bir şey gibi düşünün. Black Mirror'ın daha yumuşatılmış ve daha Garip versiyonu. Hani Black Mirror ne kadar garip biliyorsunuzdur. Onun daha da garip versiyonu gibi düşünün Weird City'i. Şöyle bir şeyden bahsediyor Weird City. Bir tane şehir var ikiye ayrılıyor. Bir tanesi üst tabaka, bir tanesi alt tabaka gibi bir şey. Yani orada yaşanan olayları anlatıyor. Özellikle üst tabakadaki yaşanan garip garip şeyleri anlatıyor. Get Out ve Us gibi filmlerin yönetmeni olan Jordan Peele'ın kaleminden dizi. Yani o ya senaristlerinden biri o. Ayrıca ikinci sevdiğim dizi ise The Circle. The Circle'ı bilmiyorsanız Netflix'teki bir tane yarışma programı The Circle. Ve ben çok seviyorum. Ben ve ben gerçekten çok seviyorum. The Circle şunu anlatıyor. Böyle bir apartman kompleksinde insanlar var. Ama bu insanlar birbirleri kesinlikle görmüyorlar. Ve tek iletişim yolları mesajlaşma. Bir tane yani mesajlaşma platformu vardı The Circle'ın. Neyse. Ve oradan işte popülerlik yarışması gibi bir şey. Her haftanın sonunda, her bölümün sonunda daha doğrusu böyle bir sıralama yap yapılıyor. En popüler oyuncu kim? Hangi oyuncunun kalmasını istiyorsunuz? En üstteki iki oyuncu influencer oluyor. Ve ondan sonrasında kimin gideceğine karar veriyorlar. Böyle anlatınca çok... Basit duyuluyor olabilir ama çok fazla plot twist olan, çok fazla böyle sizi şaşırtan hamleleri var insanların. Olan insanların bir şey, catfish yapılabiliyor. Mesela bazı insanlar dedikleri kişiler değil. Süper. Yani gerçekten en sevdiğim reality show'larından biri. Kesinlikle öneririm. Şimdi en sevdiğim filmlere geçelim. Bu ay çok fazla film izleyemedim. Çünkü hani final haftamda. Aynı zamanda bir hafta boyunca sırf Erovision izlediğim için kesinlikle bir film izleme gibi bir şeyim yoktu yani. Uğraşım yoktu. Film izlemek istemiyordum. Bugün size bir film öneremeyeceğim. Bu ay favori filmim yok. Aa! Şimdi kitaplara geçelim. Bu ay 2-3 tane kitap okudum ama aralarından sadece bir tanesi. Çok çok hoşuma gitti. O da şu an elimde değil çünkü İstanbul'a geldim ben. Ama e, küçük ama büyük yalanlar Şuraya koyabiliyor muyum? Koyabilirim herhalde. Küçük ama büyük yalanlar Leanne Moriart miydi? Aynen. O kadından. Aynı zamanda dizisi de var. Ve gerçekten çok çok güzeldi. Hani... Uzun süredir okuduğum en sürükleyici kitaplardan biri. Dediğim gibi final haftamdı bir ara ve orada bırakamadım elimden. Yani öyle bir durum vardı. Çok çok tehlikeli bir kitap. Bir mahalle düşünün. Avustralya'da bir mahalle bu. Sidney'e yakın. Ve inanılmaz zengin insanlar falan yaşıyor böyle. Ve anaokulu annelerinin böyle inanılmaz bir şeyi var. Draması var. Her neyse böyle herkes birbiriyle kavgalı... Herkes arkasından işler çeviriyor falan filan. Entrika bir mahalle. Ana oklaneleri arasında böyle bir kavga var. Neyse. Ve sonrasında okul son etkinliklerinden birinde bir veli düşüyor bir yerden ve ölüyor. Bütün tahminlerim çöp. Hiç tahmin etmeyeceğim kişiler, hiç tahmin etmeyeceğim şeyler falan yaptı. Çok çok güzel bir kitaptı. Dediğim gibi dizisi de var. Ben daha izlemedim. Ancak kitabı gerçekten çok çok sürükleyiciydi. Ve kitabını kesinlikle öneririm. Bu ay favorilerimden biri oldu. Veli'nin düşmesi tam şeydi. Zaten Ufak Öfek Cinayetler'in şeyi Ufak Öfek Cinayetler'in esinlendiği kitap bu. Yeah. Evet. Evet şimdi benim favori kısmıma geçeyim. O da şarkılar kısmı. Hazırsanız bu ayki favori şarkılarımı sizlerle paylaşacağım. Ve Spoiler Alert yarısından fazlası Maneski'nin tüm diskografisi. <gülüyor> <gülüyor> Evet başlıyoruz. Hazır mısınız? La luna, la luna, per vedendo cielo şarkılar bu kadardı. Umarım şarkıları beğenmişsiniz de. şarkı seçimlerimi de. Bunların hepsini, e, bunların hepsini tamamını benim Spotify playlistlerimde bulabilirsiniz. Yakın zamanda yeni bir playliste başlayacağım ama şu an en güncel olanı aşağıda koyacağım linkini. Şimdi diğer kategorisine geçiyoruz. Diğer kategorisinde geçen ay yani Nisan ayında birkaç tane YouTuber önermiştim ve Çoğunuz beğenmiş youtuber önermemi. O yüzden bu ay da yine iki tane youtuber önermek istiyorum. Bir tanesi çok uzun süredir takip ettiğim ama e, yine bu ay tekrardan videolarını bir daha böyle deli deli izlemeye başladığım bir youtuber. O da Gavin Weber diye bir adam. Bu adam Avustralyalı bir peynir peynir üreticisi. Peynir yapıyor adam. YouTube videoları öyle şey yapıyor, peynir tarifleri veriyor. Ben Hayatım boyunca peynir yapacağımı asla zannetmiyorum. Ama adamın peynir yapması o kadar satisfying ki izlemek. Bir de hani Avustralyalı olduğu için Avustralya'da aksanı da var adamın bayağı. Çok rahatlatıcı yani gerçekten peynir yapması özellikle bazı kısımları var böyle peynirin kesildiği falan filan. Mu eğer öyle satisfying videolardan hoşlanıyorsanız peynir yapma videolarını kesin öneririm. Özellikle ve Bry öneririm. Çünkü bir de eşi çok yakın zamanda kanser olmuş ve onunla mücadele ediyor aynı zamanda. O yüzden eğer bilmiyorum, gidip abone olursanız veya şey yaparsanız ben genel olarak çok mutlu olurum. Çok tatlı bir adam çünkü kendisi. Her neyse. Şimdi ikinci kanala geçiyoruz. İkinci kanalda Johnny Harris diye bir adamın kanalı. Ben bu adamı Vox diye bir kanal vardı belki biliyorsunuzdur. Oradaki Border serisinden tanımıştım ve şimdi de kendi kanalını açmış. Ben bunu bilmiyordum şu an hani bu ay keşfettim kendi kanalını açtığını Johnny Harris'in. Ve bu adam inanılmaz yüksek prodüksiyonda bütün dünya şeylerini anlatıyor. O Olaylarını anlatıyor gibi bir şey yani. Merhaba dostlarım. Birkaç tane favori videomu, Johnny Harris'ten favori videomu açıklamak istedim. Çünkü hani burada çok güzel açıklamamışım. Çünkü adamın yaptığı şeyler o kadar değişik ve farklı Yani her videosu farklı bir konuyu şey yapıyor. Her neyse. Aşyla Sedat Peker izliyorlardı o yüzden çok özür dilerim öncelikle. İkinci olarak videolar şunlar. Why Americans Eat Dessert for Breakfast. Ben ilk bu video ile başladım izlemeye kendisini ve gerçekten süper bir video. How Switzerland State Neutral diye bir şey var. Ee, İsviçre'nin eşit olma İki tarafa da şey yapma, politikasını anlatıyor. Ardından tabii bize de yakın olduğu için bu hani, coğrafya açısından How the US Stole Iraq diye bir tane videosu var. Ben bu konu hakkında çok bir şey bilmiyordum. Ee, ve hani yani yeni doğmuştum yani nereden bileceğim o da ayrı bir konu da. Irak videosu ile alakalı olarak da yine How the US Stole the Middle East diye bir videosu var. O da çok güzel. Hani genel olarak yakın yakınlarımızda olduğu için çok tanıdık geliyor çoğu isim ve şey. O yüzden... Onu da çok seviyorum o videoyu da. Eğer genel olarak sınırlarla alakalı bir e, ilginiz varsa, sınırları seviyorsanız, sınırları bakmayı, garip garip, sınırları, ülke sınırlarını. O zaman The Longest Border in the World videosu çok güzel. Aynı şekilde sınırlarla alakalı olarak France Still Has an Empire videosu çok güzel ve Fransa'nın nasıl hala tüm dünya içerisindeki en fazla time zona yani en fazla, en fazla zaman dilimine sahip olan ülke olduğunu açıklıyor bu videoda. Ve son olarak da yine çok favori videolarımdan biri de Man Putin Fears The Most diye bir videosu. O da yakın zamanda olan ve Putin'in nasıl ile alakalı olduğunu ve bunu ifşa etmeye çalışan bir adama anlatıyor. totanlık geliyordur geliyordu bu arada farkındayım. Aham aham Sedat Peker ama şey Putin gerçekten değişik bir adam ve Rusya gerçekten değişik bir hükümet yani. Her, her hükümetin olduğu gibi. O videoda kesinlikle öneririm. Ah evet. Johnny Harris'i seviyoruz. Kesinlikle öneririm eğer daha fazla bilgilenmek istiyorsanız da. Herhangi bir konuda videosu var yani. Düşündüğünüz her konuda videosu vardır emin olun. O yüzden aşağı linkini koyacağım ikisinin de. Ve bu ayki son favori diğer şeyim de. Bunu bana yine bir önceki videomda mı? Aynen. Bir önceki videomda biriniz bana söyledi YouTube YouTube yorumlarımda. O da benim çok sevdiğim Phoebe Bridgers'ın Savior Complex müzik videosu. Ben şimdi müzik videosu izleyen bir insan değilim. Şarkıları dinlerim Spotify'da ve delicesine dinlerim ama asla müzik klibini izlemem. Savior Complex'in müzik videosunda Normal People'dan konu varmış. Ne? İzledim ve bayıldım. Kesin de gidip izlemenizi öneririm. Onun da linki aşağıda olacak. Evet. Ve bu aylık bu kadar benden. Evet dostlarım bu aylık benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir lütfen beğen butonuna basmayı. Beğenmişsinizdir lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, siz bu ayneleri sevdiniz. Maniskin takip ediyor musunuz? Çünkü benim yeni favori grubum oldukları için. Manreskin'i takip ediyor musunuz? Favori şarkılarınız ne? Aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Suki görüşürüz de. Bye bye.